Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha, Mim, Ay, Sin, Kaf Ey Muhammed, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah Sana da senden öncekilere de böylece vahyeder Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur O çok yücedir, çok büyüktür